Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Roblox oynayacağız. Roblox'ta bugün sizlerle beraber Hit and Seek oynayacağız. Yani e, saklambaç oyunu. Bir dakika. Switch. Tamam başlayalım. Şu anda... Evet, daha 18 saniyesi var. Ee, ben o kadar bekleyemeyeceğim. Hadi. Ay yanlışlıkla Roblox'a girdim. Roblox'tu. Kafam kalmış artık benim. Tamam. Tekrar girelim. Bu sefer olacak mı? Bakalım. Evet 2 dakikası var ee, şu anda Ebe'nin. Yani maçın bitmesine. Oyunun bitmesine. İzliyorum şu anda. Bu nasıl bir yürüyüştür ya? Bu nasıl bir gidiştir? Bu ne ya? Neyse. Burada başkası var. 2 kişi var burada. Evet, 10 kişi var. Sadece bir kişi yeğebilmiş. Yani normalde 11 kişi olması gerekirken on olmuş. Çünkü bir kişi yeğebilmiş. Kendisi. Neyse. Başka tarafa gidelim. Uf, Tam altında oradan. <gülüyor> Eyvah. Adamın işi bitti. Bak Evet. Şimdi birazdan başlayacak oyunumuz. Şuradan orada da ben bir tane pet falan satın alayım ya. Yani. Bakalım. Ee, 25 Robux. 15 altı. Evet, son e, oyunun bitmesine 37 saniye bekliyoruz. Orada ben de bir hazırlanayım. Evet. Son yedi, son altı, son beş, son dört, son üç, son iki, son bir ve sıfır. Oyunumuz başlıyor. Hadi bak. Evet, sadece yedi kişi bulmuş arkadaş. Tamam. Evet. Tamirhane seçildi alan olarak. Biz buyuz. Şu elinde kılıç olan. Evet. Seçilmekten kıl payı kurtulduk. İyi ki de bu adam seçildi. Evet. Şimdi bir ilerleyelim. İlk önce ben para atayım şuraya. Kapanıyor kamerayı iki de bir de. Para attım. Tamam. Ee, nereye girebiliriz? Yani nereye saklanabiliriz? Şimdi ben buraya çıkabilir miyim? Şuradan çıkarım. Rahat bir şekilde. Hemen çıkalım. Tamam. Girdim içeri. Yok ya burası olmasın bence. Oh, para atıyorum her ben yere. Benim bildiğim bir yer var. Gibi. Ben hatırlıyorum neresi olduğunu. Heh, o gitti. Atlayalım. Ha, yerini belli ederim seni. Çık git buradan, burası benim adamım. Tamam. Tamam. Böyle iyice bu uca doğru geldim ben. Bir kişi arkadaşlık almış. Neyse. Saklandım. Ne? Ne ara buraya geldin sen? Buraya gelmiş. Şuraya düşebilir miyim? Mümkünse şu siyah şeye düşebilir miyim? Mümkünse hop. Allah belanı versin benim. Allah belanı versin. Evet. Hiti bir izleyelim bakalım. Hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı hız. adam görecek ya. Masos mu uzaklaştırıyorlar pedi? Hadi canım o kadar zene ebelezo onu salak o da sen de orada durma o zaman yani evet bir şekilde saklanmaya çalışıyorum ben de bir dakika bir dakika şöyle bir şöyle gel dibimizdeydi dibimizde Dibimizde. Adam dibimizden geçti. Gördünüz mü? Bakın videoyu bir 5 10-15-20 e, saniye geriye sardırın. Şu yıldız kıvılcımlarını gördüm ben kutuların aralarında. Adam dibimizden geçti yani. Ebediyordu. Az daha biz görüyordu. Ucuz kurtulmuşuz. Ben bir kaçıyorum artık. Kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç. Oh burası iyi. Şöyle bir efektimi de yaparım. Hop bakın bakın. Elme bakın. Hoppa! Herkese 50 lira. Ebeden kurtulan herkese 50 lira. Tamam. Tamam tamam tamam yapmadım. Yerimiz belli olacak. O arada izleyelim bakalım ebeyi. Evet burası görünmez. <gülüyor> 8 dakika olmuş video. İmkansız. Ben inanmıyorum ya. 8 dakika nasıl oluyor? 13. Eise. Tamam. E ee, hareket etmiyor ki. Abi hareket etsene. Hadi. Ya ben çıkarım artık ama ya. Para atıyorum. Para atıyorum beni bulabilirsin. Gir, gir, gir, gir, gir, gir. tamam hala burada evet kazandık oyundan çıktı arkadaşımız son üç kişi kalmış o da ben ve diğer iki tane adam işte tamam ton şöyle be Aman kim seçecek bu sefer? Ben olmayayım lütfen. Hadi dur artık, dur artık bana gelecek. Bana gelecek şimdi. Dursana. Heh, sonunda eyalet şükür. Bana gelecek diye korktum bir an. Evet. Şöyle para atayım hemen. Bir dakika. Sakin ol ya. Çıkıyorum yukarı doğru. Ee. Şöyle şuradan bir gidelim. Ee, bazıları böyle oyundan çıkıyor arkadaşlar. Çıktıkları için de kazanıyoruz. Hani az önceki olay gibi düşünün bunu. Benim bildiğim gizli bir yer var. Ee, bu oyunu oynayanlarınız biliyorsunuzdur. Roblox'ta. Ee, eğer bu yeri bilmiyorsanız şimdi göreceksiniz. Yani bu mapteki, bu haritadaki gizli yeri. Hemen göstereceğim. Şurada açık renkli bir tane duvar var. Bakın. Burası. Şöyle açık bir renkte bir şey görürseniz. Evet burası gizli alan oluyor. Buradan içeri girebiliyorsunuz. Hatta aynı tamirhanede oynadığımız gibi. Oh şöyle yapayım efektimi de. Tamam ben buradayım. Böyle bir duralım. Evet. Daha burada eve. İzliyoruz şu anda. Evet. Hepsini. Evet. izliyoruz. Şu anda bulamadı. Benim. Bir dakika. Bir dakika. Bulacak galiba. Gelme. Sakın. Ah tamam. Gidiyor o taraflara doğru. Bizim olduğumuz bölgeler oralar. Taşlıklar. Bu da bitsin zaten en son önümüz arkadaşlar. Evet 2 dakika 15 saniye 1 dakika bu kadar nasıl zor geçiyor Acaba sorabilir miyim Hani bu 60 saniye değil 300 saniye falan Evet şu anda dokunmuyorum ee, Telefonun arkasına bir şey koydum Öyle duruyor Ben de izliyorum. Bir dakika gelme gelme gelme. Gelme bir gelme. Bizim olduğumuz taraflarla doğru yaklaşıyor. Bakın. Bir dakika. Gelecek sanki. Gelecek gibi bir his var şimdi. Heh gelmedi. Tamam. Tamam. Hadi artık bit lanet oyun. Bit hadi bit. Çalılıkların olduğu yere girdi. Çiçeklerin olduğu yere. Biz bu oyunda arkadaşlar e, yani bir böcek solucan kadar küçüğüz zaten. Öyle bir şeyiz. O yüzden her şey bizden büyük duruyor. Bunun sebebi ne diye soruyorsanız. Böyle. Evet 10 dakika oldu. Hadi soktum onun önüne. Hadi bir tat. Hadi. Hadi. Lütfen. Hadi. Evet daha 45 saniye gösteriyor. Seni krizi geçireceğim şimdi. Gelme. Gelme. Dur. Gelme. Evet on dört dakika oldu videomuz. Lanet ezik oyun yüzünden. Ve herifin yüzünden. Tipine tipine tüküreyim senin. Bir kişiyi bulamadın maçta. Erken biterdi tipine tüküreyim. Hadi on dokuz sekiz yedi. Bitiyor. Oha. Olduğum yere doğru geliyor. Hah. Ah, bul bakayım. Bul. Para atıyorum. Para para para atıyorum. Hadi. bu sana Evet arkadaşlar e, yine kazandık bu maçı da görmüş olduğunuz gibi. Artı 10 kredi aldık ve e, videomuzu burada bitirelim. Daha fazla böyle gelmesini istiyorsanız ışıdan videolarıma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz ve bay bay.